bugün 30 Ağustos 2021 Pazartesi ay günündeyiz İkizler Burcu'ndaki ay sosyal ve değişken enerjiler veriyor önümüzdeki iki gün zihinsel ve sosyal enerjiler güçlenirken iletişim trafiği de artabilir sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürnü üçgen açı yapacak güne başlarken disiplinli ve pratik olabilir günlük işlerimizi de planlayabiliriz duygusal olarak dengede ve sakin kalmamız mümkün Sabah saatlerinde günlük planlarımızla ilgili gözden geçirmeler yapabilir, bizim için gerekli olan bilgileri toplayabiliriz. İş ve özel amaçlı gezi ve seyahatler de gündeme gelebilir. Yakın çevremizle haber trafiği artarken bazı önemli randevular ve görüşmeler için de zaman ayırabiliriz. Öğle saatlerinde sevdiğimiz kişilerle keyifli sohbetler yapmamız mümkün. Kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizi kullanabileceğimiz hobilerimize de zaman ayırabiliriz. Eğitim, iletişim, kültürel ve sosyal alanlardaki beklentilerimiz de güçlenebilir. Bugün Merkür Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. Önümüzdeki günlerde zihnimiz daha sosyal, uyumlu, barışçıl, dengeli enerjiler verebilir. Adalet, hukuk, eşitlik, evlilik, sanat konuları da gündemimizde olabilir. Toplumsal olarak hak, hukuk, diplomasi alanlarında daha duyarlı olabiliriz. Kişisel ilişkilerimizde de sevgi, denge, huzur, adalet beklentilerimiz güçlenebilir. Merkür, 27 Eylül'de terazi burcunda retro harekete başlayacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.